Korktun mu? Kaç gündür yalnızın? Sana tanıdık geliyor mu? Ne bu? Bunu tanıyor musun? Benim sana baktığım gibi sen de bana bakabil ha? Sana olan büyük aşkımı ...karşısında nasıl böyle soğukkanlı olabiliriz? Nasıl acı çektiğini görmüyor musun? Hiçbir şey hissettirmiyor oğlum dersen. Sen beni seviyorsun diye ben de seni sevmek zorunda mıyım? Seni en çok seven benim. Seni en çok özleyen benim. Sana Allahmışçasına tapam benim. Oku! Haran-ı el vahir! Haran-ı el Şimdi git. Üç gün doğumu bekle. Üç gün doğumundan sonra... Aşık, maaşı ona kavuşacak. Nurhan ne oluyor bu kıza ha? 30 yaşına geldi, erken kızlar gibi davranıyor. Her büyüğü cinler vasasıyla yapılıyor. Büyü varsa, işin içinde cinler vardır. Şimdi senin... Ş Şeylerin... Onların da Kur'an-ı Kerim'de cin diye geçer. Cin, aşk büyüsü. 12 Temmuz'da sinemalarda.